Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda evimdeki internet sorununu, daha doğrusu çekmeyen internet sorununu nasıl açtığımı sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz günümüzde büyük evlerde özellikle de Wi-Fi ağının pek çok odadan çekmemesi büyük bir sorun teşkil ediyor. Bunu açmak için işte çeşitli routerlar falan alıyoruz. Lakin bazen bazı noktada bu routerlarda sorunları çözemeyebiliyor. Ben ön önce evimdeki çekmeyen odalar için dedim ki bu iş herhalde Türk Telekom'un verdiği modemden kaynaklı oluyor. Çünkü gördüğünüz gibi artık sararmış. Dedim bu model herhalde artık diğer odalara sinyalleri iyi bir şekilde iletemediği için bana sorun üretiyor. Dolayısıyla benim modemi değiştirmem lazım dedim. Ve bu modemi devre dışı bırakmaya karar verdim arkadaşlar. Sonra gittim ardından böyle kendime gördüğünüz gibi antenli mantenli bir tane modem aldım. Lakin baktım ki sorun modemde değil. Çünkü bu antenlere rağmen bu modem de içeriki odalarda iyi çekmiyordu. Dolayısıyla dedim ki herhalde benim bir tane wifi güçlendirici almam lazım dedim. Ve gittim kendime bu router yani bu sinyal güçlendiriciyi aldım biliyorsunuz bu çeşitli odalara takıyorsunuz sinyali güçlendirerek yaymaya yarıyor. Fakat bu ürün de benim ihtiyacımı tam anlamıyla karşılamadı çünkü benim evim 3 oda 1 salon hatta dublex olduğu için yukarıki odalara sinyal çok çok zor gidiyordu. Dolayısıyla bu da bana bir sıkıntı çıkartıyordu. O yüzden arkadaşlar bu üründe benim işimi tam anlamıyla göremedi. Sonunda TP-Link'in A600 ürününü buldum. Bu arkadaşlar basit bir şekilde elektrik ağını internet ağına çevirmeye yarıyor. Nasıl çalışıyor bu teknoloji? Aslında oldukça basit. Bir tane fişi, bundan iki tane olması lazım bu arada dipnot olarak belirteyim. İkisinin de aynı marka, aynı model olması gerekiyor sanıyorum. Zaten ikili satılıyorlar. Bunu modeminize takıyorsunuz. Modeminizi şuradan ethernetini taktınız. Daha sonra arkadaşlar bunu prize takıyorsunuz. Buraya arkadaşlar bir priz yuvası yapmış. Bu sizi şaşırtmasın. Tamamen hani bunu prize taktığınız zaman priziniz dolmasın diye buraya da ekstra bir priz yuvası takmışlar. Bunu da belirteyim. Bunu prize taktıktan sonra evinizdeki tüm elektrik ağı o an için internet ağına dönüşüyor. Şurada bunu ikinci versiyonu var. Bunu taktığınız priz interneti aldığınız yer oluyor. Yani bunu atıyorum mutfağa taktınız. Eternetten hop ne yapabiliyorsunuz? İnternete alabiliyorsunuz. Ya da bunu mutfağa taktınız diyelim. Bunlarda Wi-Fi özelliği bulunmuyor bu arada. Wi-Fi özellikli versiyonları da var ama ben bunu aldım. Bunu interneti, bunu prize taktınız diyelim. Şu Wi-Fi güçlendiriciyi şöyle takıp router'ı. Dilerseniz buradan hop buraya etherneti takarak ne yapabiliyorsunuz? Bundan daha çok daha güçlü sinyal alabiliyorsunuz. Hadi bunu da geçtim diyelim. Şu eski modeminiz varsa eğer evde iki tane modem de varsa ne yapabiliyorsunuz? Router olarak ayarlıyorsunuz modeminizi. Bunu fişe takıp ethernet'i modeminize taktığınızda istediğiniz odaya ikinci modeminizi kurmuş oluyorsunuz. Peki şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? O kadar basit dedik ya. Şimdi bunu size canlı olarak göstereceğim. Ne yapacağım? Bunun bir tanesini modeme bağlayacağım. Modemimi fişe takacağım. Ardından bunu da içeriki odada bir yere takacağım ve ethernetinden Bilgisayarıma bağlayacağım. Elektrik hattını nasıl internet alana çevirdiğine beraber tanıklık edeceğiz. Daha sonra ürününde bazı soru işaretleri oluşabilir kafanızda. İşte kapalı devre şamasında mı çalışıyor? Apartmandaki diğer elektrik hattlarına da benim internetim gidecek mi? Gibi onları da cevaplandıracağız. Zaten en önce dediğim gibi ürünün nasıl kullanıldığını sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulum, kurulum diye bir şey yok aslında. Hani modeminizi router olarak ayarlamak istemiyorsanız ya da Wi-Fi özelliklisini alırsanız bunu tek yapmanız gereken fişlere takmak. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sonrasında interneti evinizin istediğiniz köşesine güçlü bir şekilde çekebiliyorsunuz. Yani bu sinyal güçlendiriciler falan bunların yanında tamamen hikaye diyebilirim size. Kesinlikle evinizin böyle kör noktaları varsa ben ne yaparsam yapayım ya burada internet çekmiyor diyorsanız böyle bir şey alın. Tüm sorunuz kökten çözülmüş olur. Gelelim en önemli soruya. Bu benim evimin, dairemin dışındaki dairelerde işe yarar mı? Yani ben bunu fişe taktığımda komşum da prizden, bu cihazdan takarsa benim internetimden yararlanabilir mi? Hayır arkadaşlar bu kapalı devre sistemi yani elektrik saatinin bir olduğu dairelerde geçerli oluyor sadece. Nasıl? Örneğin yukarınızda bizimki gibi bir dubleks varsa... Ve ayrı bir elektrik saati yoksa orada geçerli. Yani ben bunu üst kata taktığımda üst kattan da fevkalade internet alabilirim. Fakat ayrı elektrik saati olan bir daire olursa örneğin eviniz dublekstir. Sonradan böldürmüşsünüzdür. Ve oraya ayrı bir elektrik saati çektirmişsinizdir. Orada bile bu sistem çalışmıyor. Yani elektrik saatine girdikten sonra çıkması lazım. Dolayısıyla farklı bir elektrik saatine geçiş yapamıyor. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Yani internetinizi Başka biri bu cihazlardan takıp kullanamaz. Bir ikinci nokta ise ben işte her oda için farklı almak istiyorum. Bundan arkadaşlar zaten iki tane çıkıyor dedim ya atıyorum iki tane aldınız ne oldu dört tane. Her birini farklı odalara koyarak aynı anda dört odaya da interneti taşıyabilirsiniz. Yani bunun bir sonu yok. Evinizdeki priz sayısı kadar şu cihazlardan takarak interneti taşıyabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok iyi bir teknoloji ve dediğim gibi internet sorununuzu kökten çözebileceğiniz en garantili teknoloji diyebilirim. Çünkü ben birçok şey denedim. Size de videonun başında bahsettim ya. Bir sinyal güçlendiriciler aldım ki 2 3 tane sinyal güçlendirici denedim. Hani bu dediler iyi değil, şunu al. Şu daha kötü, bunu al. Denedim, denedim. Hiçbiri istediğim verimi vermedi. Ta ki bununla karşılaşana kadar bu tamamen bütün bu çekme emek hikayesini ortadan kaldıran gerçekten çok alternatif bir ürün diyebilirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve şunu da belirteyim size. Eğer bu ürünlerle ilgili kafanıza bir soru işareti varsa videoda yazın. Ben size o soruları da cevaplayacağım. Görüşmek üzere.